Tarşaka 3. Lig'de 2 yıldır direkten dönüyor. Bu sene olacak mı hocam? İnşallah bütün e, çabamız, gayretimiz onun üzerine. E, hem tecrübeli hem de alttan e, gelen gençlerle birlikte bu süreci en iyi şekilde e, geçen seneki e, geriden gelmemiz, bu sene zirvede hep yer almamız e, çabamız. Bunun için e, zirveden kopmamak ve ipi göğüslemek istiyoruz. Ee, yine de e, tabii ki şartları biliyorsunuz, üçüncülükteki şartları. E, ve bu e, COVID hastalığı da birçok takım olduğu gibi, birçok dünya insanını e, sarstığı gibi bütün e, insanları da sarsmaya devam ediyor. İnşallah bir an önce e, bu hastalıktan kurtuluruz bizi de çok etkiledi. Özellikle e, süreci çok iyi götürmemize rağmen e, çok iyi izeli olmanıza rağmen hijyenik açısından da çok dikkat etmemize rağmen son 3 hafta inanılmaz derecede e, bunu e, çok yaşadık. iliklerimize kadar yaşadık. Tabiri caizse 26 tane oyuncumuzun e, yaklaşık 22 tanesi aralıklarla beraber 3 haftaya sığdırırsak bu oyunculardan ee, yararlanamadık. Ee, sahaya da çıkmak zorunda kaldık. Ee, ama e, ellerinden geleni yapmalarına rağmen e, bu e, semptom saha içerisinde hem psikolojik, hem mental, hem fiziksel olarak bizi çok etkiledi. Ve e, inanılmaz derecede yarış yarışın içerisinde büyük yaralar aldık. Hocam COVID e, belasına bulaşmasaydık ilk yarı lider kapatırdık diyebilir misiniz? Bizim hesap, hesaplamalarımız 35-37 puandı. E, son 4 haftaya e, en son e, biz İçel, İçel'i yendikten sonra e, Şile'ye gittik. Bir seri yakaladık. Tam evet. o serinin 3. etabında Altındağ ile birlikte e, semptomlu olarak sahaya çıkan e, oyuncularımızın Performansı, oyun anlayışımız, oyun özellikledeki fiziksel durumumuz son derece bunun habercisi oldu. İç sahada berabere kalmamız daha sonrasındaki yapılan bir sonraki Osmaniye maçının testinde tamamıyla takım iskeleti olan 9 tane oyuncumuz da çıktı. 13 kişiyle gittik Osmaniye deplasmanına. Bizim ne yaşadığımızı, nasıl sahaya çıktığımızı belki bilmeyenler vardır. Bu e, zor bir süreç. Daha sonra döndük, son maçı kazanmak istiyorduk. En azından e, zirvedeki hesaplarımızda e, bunu, kötünü, kötüyü iyiye çevirmek istiyorduk. Hiçbir zaman düşüncemizde o yoktu. E, geri dönen arkadaşlarımız olsa bile 10 günlük periyot içerisinde etkilenmemeleri mü mümkün değildi. Psikolojik olarak e, çok konuştuk. Belki fiziksel olarak 10 gün e, kapalı bir ortamda kalmak daha sonra biz bunu e, zihinsel olarak hazırlamaya çalıştık oyuncularımızı. Ama olmadı. E, ki oyun anlayışımızda çok gayret ettik. E, geriye düşmemiz Bizi fiziksel olarak ilerleyen dakikalarda e, iyice e, oyundan düşürdü. Hocam, e, Covid-19 direkt ciğerlere etki eden bir virüs ve futbolcu ha. için de ciğerler çok önemli. Yani döndüklerinde de ne yazık ki performans evet. alamıyor çoğu oyuncu. Tabii kas grupları da çok etkileniyor bundan e, oyunsal olarak. E, oyuncu topa demiyor, oyuncu düşündüğünü sahaya yansıta, yansıtamıyor ekip oyunu içerisinde e, çok böyle e, bir takım oyunu ortaya çıkmıyor e, bunları da yaşadık şanssızlık bizim adımıza camiamız adına çok büyük şanssızlık e, inanın e, böyle olmasaydı e, yani bu zirve yarışında e, ilk birin ilk ikinin içerisinde olabilecek e, gidişatımız vardı. Yani ikinci yarı inşallah toparlayacağız. Zorlu Hedef bir süreç bizi bekliyor. Liderlik ama değil mi hocam? Sonuçta 6 ya, puan kapanmayacaktı. Sarkı evet. Değil. Hedef e, bizim için olmazsa olmaz şampiyonluklardan bir tanesi. E, bizim başka takımlar gibi e, transferi açabilme ya da transfer yapabilme, oyuncu geniş kadros kurabilme imkanımız yok. Elimizdeki oyuncuları biz tabiri caizse hem yarışmacıyız hem oyuncu yetiştiriyoruz. Ee, bugün dünyanın hangi takımına bakarsanız bakın genç bir oyuncuya şans verdiğiniz zaman onun yapacağı hata, tecrübesizlikten kaynaklanan e, hata, e, istemeyerek yapacağı bir şey e, size puan kayıplarına e, yol açabilir. Ee, bunu da kabul etmek lazım. Oynattığımız birçok arkadaşımız da zaman zaman verim aldık. Zaman zaman tecrübesizliğinden e, gol yol yollarında e, yapması gerekeni e, yapamadı. E, bunları işte e, her iki takımda e, her iki durumda da değerlendirmek istiyoruz. Tabii ki hem oyuncu yetiştireceğiz hem yarışacağız. Ama yarışırken de bazı şeyleri yetiştirirken de e, kayıplara e, göz yumacağız, tölere edeceğiz. Hocam altta yazanları ben size tek kelimeyle özetleyeyim. Para yok, transfer yok ama şampiyonluğu alıyoruz. Hocamıza helal olsun diyorlar. Özetle bunu söylüyorlar. Bitti evet. ekonomik durumlar nasıl hocam? Ya e, şu ana kadar e, yani baktığımız zaman e, yönetim kurulumuz bu konuda gayet titiz e, çalışıyor. Oyuncuların e, alacakları ödeniyor. E, öyle kimsenin e, alacağı, alacağı yok. Herkes memnun e, oyundan. Beslenmemizle de ilgili her şey e, çok iyi. Ama e, söyledim ya, bizi etkileyen faktör yerine koyabileceğimiz oyuncunun ya da e, bir maçta bir e, maçta Rüzgarı almışken, iyi futbol oynamışken eksik kalan yanımızı tamamlayabileceğimiz, e, aynı ritmi gösterebileceğimiz e, oyunculara sahip değiliz. E, hepsi çok genç oyuncular. E, yaklaşık 4-5 yıldır beraber oynayan bir kemik kadromuz var. E, bunlar içerisinde de e, mental yorgunluk ve e, çok oynamam, oynamanın vermiş olduğu bir yorgunluk oluyor. Ne rotasyon yapabiliyoruz, ne oyuncularla ilgili değişiklik yapabiliyoruz. Bununla da ilgili e, sabır ve zaman lazım bize. Ama e, bizim bir inatçı kimliğimiz var. E, benim olduğum yerde hiçbir zaman e, hem iş disiplini hem de oyunsal anlamda oyunu bırakmayan e, bir e, kimliğe bürünen bir takım var. Dolayısıyla her oynadığımız maçı kazanmak üzerine e, anlayış üzerine kurduğumuz için e, yenildiğimiz zaman da kazanacak kadar kazandığımız e, zamanda oyunu koparacak kadar disiplinli oynuyoruz. Dolayısıyla e, elimizdeki mevcut oyuncularımız e, fiziksel ve zihinsel olarak hazırladığımızda bizim için her şeyin iyi gideceğini söyleyebiliriz. Hocam korona öncesinde sadece bir muhalubiyet almışsınız. Bu da evet. ne kadar başarılı olduğunuzu gösteriyor. E, şimdi bugün bir ajanslara haber düştü. Karşıyakanın FIFA borcu kalmadı diye. E, muhtemelen sadece yerli oyunculara olan borçlar nedeniyle transfer noktası kapalıdır. Ben yerli oyuncuların da Karşıyaka gibi bir e, köklü camiaya Hı. bir anlayış göstereceklerini düşünüyorum indirim ve e, imza konusunda. Transfer tahtasının açılmasını sormamı da çok istiyorlar hocam. Evet. E, bu konuda durum nedir? Sizin açınız nedir? Açılırsa nasıl olur? Açılmazsa nasıl olur? Doğru son bir dosya vardı. Duruş dosyası. E, yönetim kurulumuz bu konuda e, gerekli hassasiyeti gösterdi. E, artık e, bu çok önemli tabii. Yabancıya hiçbir borcunuz yok. FIFA'yla bir e, muhatabınız değil artık. Evet. İç lokalde geçmişten gelen belki de 15 yıllık, 20 yıllık serüven içerisinde yapılan e, harcamalarla ilgili oyuncuların, sürekli oyuncuların değişmesi ve bunlar bunun getirmiş olduğu ekonomik e, yükler ve üstüne konulan e, faizler e, kulübü maalesef e, borçlu duruma sokmuş. E, senin de dediğin gibi bu kulüplerin yaşaması lazım ki geri dönüşü olsun bu kulüpler kapanırsa kimseye hiçbir faydası olmaz. Dolayısıyla böyle asırlık çınarların, camiaların e, ayakta kalacağına ve doğru bir şekilde planlama yapıp e, eski hataları tekrarlamadan tekrardan ayağa kalkacağına ben canı gönülden inanıyorum. Bunun örnekleri var. E, Koca Espor tekrardan ayağa kalkabiliyor. İşte Ankara gücü tekrardan ayağa kalkabiliyor. Belki bir Bursa Spor bunun son zamanlarda yeni yeni acısını çekiyor. Kendi iç oyuncularına dönerek, altyapısına önem vererek ne kadar doğru bir şey yaptığını gösterebiliyor. Dolayısıyla doğru yöneterek kulüpleri bir şekilde borçlandırarak kaderine terk etmek en kolayı ama... E, yerli oyuncuların da e, lokaldeki borçlu olan alacaklı olan oyuncuların da ya da kurumların kulüpleri yaşaması için de e, buna onların da fedakarlık yapacağını e, daha kolay e, süreç olduğunu söyleyebiliriz. Taraftarlarımızın tabii ki en büyük dileği e, bu pranganın bir an önce e, kulübün üstünden kalkması, transfer yasağının kalkması ee, şimdiki oynayan oyuncularımız da çok değerli çok büyük hizmetler verdiler kulüplere ee, olur da ileride açılırsa tabii ki futbol böyle bir şey futbolda dün yok hep öne bakılan bir e, o ama herkesin de hakkı hakkaniyetine ise mutlaka e, takdir edilir e, verilir e, taraftarlarımız bu konuda biraz daha sabırlı olsunlar. Ee, inşallah önümüzdeki dönem daha rahat daha iyi bir e, kulüp bulacaklar diye düşünüyorum. Hocam ben de karşıya yönetimi tebrik etmek istiyorum. Ee, pandemiden dolayı ülke olarak hatta gezegen olarak e, zor bir ekonomik durumda tablodan geçiyoruz. Hı. Bu ortamda FIFA dosyası kapatıldı. Evet. Ee, diğerli oyuncularla ilgili de ben şunu söyleyeyim. Mesela Mersin Manyo'da Ordu Spor gibi kulüpler kapandı gitti. Hiç kimse 5 kuruş para alamadı. İsimleri yani değişti. karşı Yer farklı kulüpleri alıp isimlerini değiştirdiler hocam. Evet. Kulüplerin evet. kulüp kodu diye bir şey var TFF'de uygulama. Doğru. Yani 5 kuruş para alamazlar. O yüzden Karşaka gibi Eskişehirspor gibi, Bursa Spor gibi böyle köklü camiaların yaşaması gerekiyor. Sakaryaspor Spor'un, Spor'un. Evet. O yüzden anlayış göstereceklerdir hocam. En azından bir yapılandırmaya gidip imza verip transfer tahtasına açılırsa böyle biz e, Türk futbol severleri olarak seviniriz. Hocam peki tahta kaç transfer isteyeceksiniz? Şimdi Zor tabii soru. ki yani o, o süreci yaşamamız lazım, görmemiz lazım. Ee, biz şu anda e, mevcut e, görevle devam ediyoruz. E, o, yani bu devre arasında açılmazsa sezon sonuna kalacak. Eğer sezon sonunda e, çalışırsak, beraber e, yürürsek planlama içerisinde elimizdeki emek verdiğimiz bir sürü oyuncu var. Kaliteli oyuncular var. Daha da gelecek alttan oyuncular var. Bunların hepsi Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırabilecek yönetilikte oyuncular. Ben her zaman için çok transfere karşı bir insanım. Her zaman için iyi bir planlamanın yanındayım. Doğru oyuncu, doğru karakterdeki ve sizin sezon içerisindeki takımın e, oyun planına göre yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, ve her şeyden evvel e, o kadar çok harcanacak paranın bir kısmıyla altyapıdaki doğru e, temel eğitimle birlikte yetiştireceğimiz e, kendi bölgesel e, taramayla birlikte yetenekli oyuncuları keşfedip onlara yatırım yapmak tarafındayım. Hocam bu ligin favorisi olarak böyle en çok içeri İdman Yurdu konuşuluyor. Evet. Ee, sizin de baktım korona olmasa puan puana veya siz önde kapatacaktınız. Evet. Hani, lig hakkında bir değerlendirme istesem hocam karşıya benim gözümde lider çıkar. Eğer bu pandemi olayını da öğrendikten evet. sonra ben inan inanıyorum. Ee, en güçlü rakipleriniz kimler olur hocam? Çok bu... şanssız maçlar kaybettik. Evet. Çok şanssız maçları berabere bitirdik. O berabere bitirdiğiniz maçlarda oyunu ee, iyi yönünü oynayan çok pozisyona girip pozisyonları harcayan e, önemli olan pozisyona çok girebilmek her e, pozisyon belki %100 gollük değil ama e, hakikaten e, fırsatları değerlendirememek diyeyim e, çok böyle maçı e, bir puanla bitirdik ya da kaybettiğimiz e, kazanacakken kaybettiğimiz maçlar vardı e, dolayısıyla bu bizim üçüncü grup şu anda e, 4 grubun içerisinde en kuvvetli olan grup baktığımız zaman her takımın yatırım yaptığını her takımın sil baştan kadro yaptığını ve ekonomik olarak da e, sınırsız e, gücü olan takımlar var yani içel takımını bakıyoruz işte onun amacını da biliyoruz tabi Mersin İdman Yurdu'nu tekrardan e, logosunu almak e, yapmak istemeleri Yine sınırsız bir transfer politikaları var. E, Erokspor'a bakıyoruz. E, yani e, yeni amatörden çıkmış e, Esenler semtinde bir stat verilmiş e, her şeyleri var e, ve sınırsız faiz fiyatla 3. ligde e, marka değerinde oyuncular almışlar. E, ona baktığımız zaman Çarşamba Spor yeni çıkmış bu ligde kalıcı olup sürpriz takımlardan bir tanesi. Isparta yatırım yapmış. Yine öyle Batman Petrol sezonu çok iyi transferlerle girmiş. Geçmişteki hataları tekrarlamamak adına, ligde sağlam adımlar atmak adına e, güçlü bir kadro olmuş. Ha diyeceksiniz ki bu kadar çok transfer yapam ya da bu kadar istediği kadar adam alsın ama önemli olan takım olmak, takım Sevk ve idare edebilmek iyi bir takım çıkması. Zaman zaman doku tutuyor, zaman zaman doku tutmuyor. Bunun örneği de Batman çok 3. ligin, 2. ligin önemli oyuncuları var. Ama tabii ki bölge ya da iklim ya da oyuncunun benimsememesi ya da uyum sağlayamaması diyelim. Bizim öyle bir şansımız yoktu. Bizi rakiplerimiz ezbere biliyor tekrar söylüyorum bizim yerine oynatamayacağımız bir oyuncunu yerine koyacağımız oyuncunun e, belki de o mevkide olma işi e, sınır, sınırlı bir sayıdaki mevkisel değişimlerimizin olması hani bu oyuncu yoruldu bunun yerine bunu koyayım ama o mevkideki oyuncuyu koyamamak bunların hepsinin bizim e, elimizin darlığını gösteriyor e, bir de biz e, Atatürk stadında oynuyoruz. Şartlar inanın bana çok kötü. Gelen hakemler e, orayı e, o kadar rahatlar, o kadar çok böyle kendilerini e, rahat hissediyorlar ki. Taraftarsız o, olmuyor yani hocam. Tabii ki. Zaten sesimiz e, oyuncuya gitmiyor saha içerisinde ama fa, oynadığımız e, başka sahalarda, deplasmanlarda bu e, işte 20'şer kişilik grup halinde izlendiğini düşünürseniz ev sahibi takımın e, böyle bir baskısı oluyor. Hakemlerin bu baskıyı kaldıramadığını görüyoruz. Ama Hakem... İzmir Atatürk'te mümkün değildir hocam. Ses gitmiyordur. Mümkün yani. değil. Evet. Dünyanın en rahat maçını yönetiyor hakemler. En e, standartları tutturamıyorlar. E, çok acemice işler oluyor. Şimdi. Hocam başka stadyumda oynama şansınız yok mu? Yok. Şu anda İzmir'de e, Karşıyaka'nın stadı yok Atatürk stadında ya oynayacağız ya da Allah korusun bir herhangi bir bir daha Allah göstermesin deprem olduğunda yani ne olacağını da bilmiyoruz Çünkü riskli bir yapı yaş itibariyle riskli bir yapı Bayağı, evet. Evet, evet Dolayısıyla böyle bir şansımız yani gruptaki rakiplerimize göre karşıyaka spor kulübü ee, hem e, baş edebilmeyi hem yarışabilmeyi hem de hakemlerle baş edebilmeyi öğrendi, öğrenecek de ee, şu var e, bizim takımın e, rengi e, kulübün geçmişi hangi deplasmana gidersek gidelim Ciddi ee, alıyorlar değil mi hocam? Çok ciddi alınıyoruz. Yani oranın valisi kaymakamı hayatında maça gelmemiş. Böyle bir maç karşıyaka maçı var diye stada gelip e, böylesine işi ciddi alanlar var. Ekstra prim verenler var. Evet. Ligin abisiniz Evet. Yani. Ee, yani şartlar hep bize dezavantaj ee, bu konuda. Hocam rakip takımlarda diyorlar ki hakemler mazisi ve camiası kuvvetli takımları kolluyorlar. Bu görüşe katılıyor musunuz? Hiç katılmıyorum. Bizim kaybettiğimiz son Erbağ maçı ve içerideki altında beraberlik maçında e, karşıya yaka taraftarı bilinçlidir. Futbolu iyi bilir. E, oradaki e, çekilen e, canlı video ve e, fotoğraf kareleri var. Net penaltılarımız. İçeriden çıkan toplar. E, offside olmayan belgeleriyle kanıtlarıyla böyle puanlarımız çalınmış ve kötü yönetilmiş hakemler tarafından misafir takımlar korunmuş e, bizi de ezmişler Karşıyakan'ın isminden Karşıyakan'ın e, büyüklüğünden belki korkuyor ama bu korku kendini koruma ve Biraz daha belki de ezme politikasıdır bilmiyorum. Hakemlerdeki bu e, kompleks demeyeyim ama bakış açısı maalesef böyle gelen misafir takımı Atatürk Stadında ben korumaya alayım haftanın hakemi olayım ya da karşıya kaya ben şöyle bir maç yönettim e, desinler diye e, böyle bir e, yönetim şekli de bazen çıkıyor ortaya. Bu tecrübelerimizden biz bunu zaten görüyoruz. Hocam maç sonu açıklamalarında falan böyle şikayet etmiyorsanız demek ki yani ben de bir basın muhaberi <gülüyor> olarak yorum yapayım burada. Yok, şimdi artık sosyal sosyal olabilir yani. Sosyal medya var. Basınla ilgili çok fazla serden işte bulunup e, amacına ulaşmıyor, yerine gitmiyor. Ceza da bir de ceza yazıyorlar hocam basınla. Bir de ceza yazıyorlar. Sosyal medyada zaten seyreden statta olan arkadaşlarımız ya da maçı veren Mislikom'dan kayda alınan estanteneler ya da önemli pozisyonlar sadece şimdi içinde... Hocamı birisi aradığı zaman sesi gidiyor arkadaşlar haberiniz olsun. Evet. Şimdi düzelmiştir. Evet. Evet. Hocam ligin futbol kalitesi nasıl çekiyor hocam sizce? Düşük mü? Yani Şöyle bir teori var. Alt liglere indikçe maç kazanmak daha da zorlaşıyor. İddiası doğru mu? Şöyle, çok zorlaşıyor. Doğru bir tespit. E, oynadığımız şartları, yerleri görseniz, e, herhalde bunun adına profesyonel lig demezsiniz. Yani burayı e, denetim altına almak, denetlemek ve bu şartları iyileştirmek tabii ki Futbol federasyonun görevidir. Yani biz hala sentetik ve halı sahalarda ee, o siyah e, halı sahalarda bulunan gravürler var ya, ağzımıza, evet. burnumuza e, kaçıp kanserojen maddeyle oynadığımızı söyleyebilirim. E, şartların iyi olmadığını da söyleyebilirim. Tamam modern statlar yapıldı ama tabii ki bu sadece futbol bu ülkede süperlikle kalmıyor. Sizi süperligi besleyen, futbol federosunu besleyen Anadolu kulüpleridir. Buradan çıkacak değerlerdir, yetenekli oyunculardır. Siz buralara önem vereceksiniz, yetenekli oyuncuları takip edeceksiniz, bölgenize önem vereceksiniz, statları iyileştireceksiniz ve ondan sonra Türk Futbolunu Federasyon e, bunlardan faydalanarak Türk Futbolu ve Türk Milli Takımı oluşacak. Yani Anladım. şunu da söyleyebilirim, Türk Milli Takımı baktığınız zaman kendi değerlerimiz içerisinde Belki Ozan Tufan birkaç tane oyuncumuz var ama gerisi hep Avrupa'da yetişmiş. Avrupa'da temel eğitimi almış. Gurbeçi dediğimiz oyunculardan oluşuyor. Genelde Alman disiplini. Evet. E, ve e, başkasının daha iyi yaptığı, daha iyi yetiştirdiği, daha iyi eğitim verdiği oyuncular e, kullanabiliyoruz. Biz ülkede futbolun ya da sporun ya da tesislerin iyileştirilebilmesi ve bununla birlikte olimpik sporların bunun yanında futbolun çok daha verimli ve düzgün olması için e, mutlak suretle e, denetimli olması lazım ve şartların da iyileştirilmesi lazım eğer burada futbol oynanmıyorsa Burada futbolcun aksiyonu bozuluyorsa, şartlar kötüyse, soyunma odaları yetersizse burada futbol oynanmaz. Biz çok gördük, biz konteynırlarda da soyunduk. Hatta şunu söylüyorlar, koskoca Karşıyaka Kulübü, 108, 108 yıllık kulüp konteynırda soyunuyor diyor. Yani deplasmanlarda. Ayıp hocam, vallahi ayıp evet. da. Hocam altta yorumları ben takip ediyorum siz konuşurken. Evet. En az 50 kere Doğukan İnci sorusu geldi. Ben soruyu şöyle bağlamak istiyorum hocam. Şimdi bir transfer tahtasının açılma durumu var ya. Onun Hı -hı. için sıcak para da lazım olacak. Oyuncularınıza gelen teklifler var mı? Doğukan İnci üzerinde özellikle. Var. Geçen seneden beri Doğukan zaten kaliteli bir oyuncu. Karakterli bir oyuncu. Geçen sene çok katkısı oldu takıma. Bu sene de aynı şekilde katkı yaptı. Yapacak da. E, dolayısıyla e, birçok kulübün radarında Doğukan. E, tabii ki bu bizim için sevindirici. Doğukan'ın yanında e, yine Özkan diye bir kardeşimiz var. Özkan Duman. Özkan Duman. O onun gelişimi iyi olacak. Caner var. E, onun gelişimi çok iyi olacak. E, daha birçok isim var. E, bununla birlikte biz e, bu sayıları arttırırsak bizim doğru bir iş yaptığımız ve doğru bir planlama yaptığımız, gençlere e, güvendiğimiz ve süre verdiğimiz e, ortaya çıkacak. Doğukan e, biraz daha sabırlı olursa, biraz daha iyi çalışırsa e, birçok takımın radarına girecek. Hatta Avrupa'da oynayabilecek kalitede bir oyuncu. Doğru Hocam Trabzonspor süre... temasa geçti mi? Özellikle bunu soruyor arkadaşlar. Onu şu anda net bilmiyorum ama geçen seneden beri birçok büyük kulüplerimiz de dahil, Anadolu'daki süperlik kulüpleri de dahil, Doğukan'la ilgili hala bir fikirleri ve görüşleri var. Bu ilerleyen zamanda belki şimdi olmazsa sezon sonunda Doğukan için de iyi bir yer olacağını, onun için de hayırlı olacağını söyleyebilirim. Hocam İlyas Kahraman 21 yaşında evet. Sabek oyuncusu. Bizim ülkemizde de sabekle ve kolay kolay yetişmiyor. yetişmiyor. İlyas Savun için düşünceleriniz neler hocam? Evet. İlyas da İlyas için sana. çok iyi bir oyuncu. iyi olacak ama geçen sene e, bu zamanlarda bir çapraz bağ sakatlığı geçirdi. E, i̇yi baktı kendine. E, dönüşü çok iyi oldu. Sezon başı da e, görev verdim ben ona. Formayı verdim. İyi maçlar oynadı. Daha sonra bir ufak sakatlık geçirdi. Ee, bir e, gereksiz bir kart gördü. Ee, daha sonra oynamış da bizim e, yeni değerlerimizden transferde söz sahibi e, ses getirecek oyunculardan bir tanesi. Hocam kaleciniz Erdoğan'ı sormak istiyorum. O da e İsmi anılıyor. Haberiniz olsun. Evet. E, scout ekiplerinin radarında olan bir kaleci. Erdoğan kim düşünceleriniz alacak? Erdoğan da yaklaşık e, iki buçuk yıldır e, 80'in üzerinde maç oynadı. E, i̇yi bir performans. İstikrar açısından da çok iyi. E, o da daha gelişecek. Kalecinin yaşı yoktur. Biliyorsunuz yaşlandıkça iyi oynar derler. Ben ona katılmam. Gençken iyi oynayıp daha da iyisini yapabilecek e, duruma gelebilir. Dolayısıyla e, o da iyi. Arkasında bekleyen Mehmet de <gülüyor> iyi bir kaleci olacak. Onun arkasında Efe var. Biz e, kalemizi sağlama aldık diye düşünüyorum. Üç tane e, birbirine yakın kalecimiz var. Karşıyaka altyapısı çalışıyormuş hocam. Yani anlattığımıza evet. göre evet. E, şey yapalım. Hocam isim isim devam ediyorum ben. Zaten birkaç dakika sonra da bitireceğiz. Namık Barış Çelik var hocam. Sol önünde oynuyor. O da 22 evet. yaşında. Bu oyuncuların maç sayıları çok yüksek olduğu için soruyorum hocam evet. bu arada. Nam ee, Namık, Namık Barış. Biz geldik e, hiç süre almıyordu. E, hem atletik performansını hem oyunsal <gülüyor> manteltesini biraz değiştirdik. E, daha öne atak e, e, öne koşular yapan, topla birlikte ee, içeri dışarı e, oynayabilecek e, performansı yakalattık. E, skor da yapabiliyor ama oyunsal anlamda katkısı e, genç, dinamik bir oyuncu. E, savunma arkasına iyi koşu yapabilen e, topla e, diagonali e, çok iyi olan bir oyuncu. O da Türk futbolu için e, önemli oyunculardan bir tanesi olacak. Yani şöyle söyleyeyim PTT 1. Lig'den başlarsa Süper Lig'e kadar e, gidip oynayabilecek kaliteye sahip bir oyuncu. Hocam kamerayı birazcık aşağı indirirseniz sevinirim. Hı. Sadece böyle burnunuzu görüyorduk az önce. Pardon. Çok iyi oldu. Evet. Hocam son iki soru sonra bitireceğim. Söz. E, Isparta Spor'la oynayacaksınız. Isparta 32 spor olmuş. Bak Hı. onların da ismi değişmiş. Evet. Isparta Spor gitmiş. E, o maça nasıl hazırlanacaksınız hocam? Bayağı da var maça da. Sizi bulmuşken soralım. Var şimdi biz e, ilk önce bu... Tüm takım olarak Covid'den bir e, sıyrılmamız lazım. <gülüyor> Dolayısıyla ikinci yarıya e, çok çalışacağız. Oyunculara da bunu söyledim son maçtan sonra. E, bizim artık durma şansımız yok. E, çok çalışıp bir an önce e, eski halimize gelmemiz lazım. Seriler yakalamamız lazım. Isparta e, maçı yine Atatürk stadında çok zorlu geçecek. E, biliyoruz ama e, biz e, ikinci yarıya artık bu son üç haftada yaşadığımız talihsizlikleri puan kayıplarını yaşamak istemiyoruz. İşimizi çok sıkı tutacağız. Onun sözünü verebilirim. Hocam son sorum da şu olsun e, Mart ayının ilk haftasından itibaren tribünlerin açılacağı iddia ediliyor. Böyle sınırlı evet. kontenjan da olsa. E, öyle bir kulis dedikodusu da var diyebilirim ben. E, Karşıyaka taraftarı da efsanedir. Evet. karşı spor taraftarlarına bir mesajınız. Onlara bir seslenmek ya, isterseniz. Be belki de o evet. e şampiyonluk maçında e o finallerde ya da şu anda eğer biz şampiyon olamadıysak evet. bizim için en büyük neden taraftarımızın, yarımızın yanımızda olmayışıdır. İnanın bana bunu çok samimi olarak söylüyorum. O coşkuyu, o sinerjiyi, o gücü, kuvveti yanımızda hissedemedik. Ee, belki sesleri geldi ama e, bedenleri bizden uzaktı. Ee, şampiyonlukla birlikte kaybettiğimiz en büyük şeyimiz bizim taraftarımızdı. Ee, onlar olsaydı bugün farklı yerde olurduk, onu söyleyebilirim. Hocam Karşıyaka Spor Kulübü'ye takımın ismi. Ben Karşıyaka Spor dediğim için arkadaşlar evet. beni eleştiriyorlar şimdi. Yani şöyle Fenerbahçe'den evet. sonra e, Türkiye'de. Spordan mı Belki Fenerbahçeden de e, eski Karşıyaka Spor Kulübü bir spor kulübüdür. Bunun içerisinde birçok branş vardır. E, Karşıyaka'da şöyle söyleyeyim, e, 1800 tane lisanslı sporcu vardır. 1800. Bu evet. önemli bir rakamdır. Her branşta oyuncu vardır. Ferapatçı'da bir spor kulübüdür. Onda kürek, yelken, işte boks, volleyball, basketbol, böyle anılıyor. Doğru hocam. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Değerli vaktinizi ben ayırdınız. Teşekkür ederim. Çok iyi bir iyi, keyifli yayın oldu. Teşekkür ediyorum.